Ve kaza sonrasında şuradan çıkartabileceğiniz, ile beraber kafanızdan çıkartabileceğiniz şurada iki tane kırmızı bantı bulunuyor. Bu bantlardan çektiğiniz zaman içindeki pedlerle beraber kafanız çıkıyor. Kasktan kurtulmuş oluyor. Bunun detayına gelecek olursak bu 1415-1450 gram civarında bir kask. Bu ilk kask önerimdi. Bir de e, açık bir kask istemişsin. Açık bir kask derken de hani yarım bir kask. Aslında maskeli yarım kaslardan bir tanesi. Shark'ın e, bu kaskı gerçekten hoşuma giden kaslardan bir tanesi. Bu kask neden hoşuma gidiyor? Dark Evoque diye geçiyor. Dark Evoque diye geçiyor. Bu kask hani e, gerçekten hani kafe racerler için yapılmış gibi duruyor. Aslında hani Cruiser ve e, ne denir?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 Ee, i̇ç petleri gayet rahat, ee, fiyatı uygun sayılabilecek kaslardan bir tanesi. Şu iyi veya bunu seçebilirsin. Ama ben hani iyice yarım bir kask almak istiyorum dersen, E.S.F'inin, e, bunun adı Off 586'dı. Off 586'sını alabilirsin. Tamamen yarım bir kask. Ee, hani kafereysiz için olur mu? Yani tercihe bağlı aslında. Hani olur da olmayabilirdi. Yani yarım kas olanlar var, sevenler var. Açılan kas sevenler var. Ee, onun içinde FF e, LS2 serisinden bir tane seçilebilir. Onların linklerini paylaşacağım zaten. Bu da alınabilir. Hani çok büyük özelliği olan bir kask değil. Sadece e, camı gerçekten büyük ve yani neredeyse işte çene boyutuna kadar kapatıyor. Biraz daha boşluk kalıyor. o uygun fiyatlı tabi. Hani bu üç örnek olabilir. Ama bunu en son düşün. Bence Drak, Şarkınşak, Drak Evoku ev çok daha iyi bir kas, daha iyi bir seçenek. Burada yer kalmadığı için onu çıkarttım, oraya koydum. İki tane eldiven önereceğim ama ilk önce mont önerisi yapacağım. Şöyle yapayım, işte Venom'un bu montu var. Bu montu neydi? Hemen okuyayım, bir dakika. Yazlık rock.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 E, bu da alınabilecek montlardan, uygun fiyatla alınabilecek montlardan bir tanesi. Bir de yine Venom'un bir tane montu var. E, bu montu da daha önceden tanıtmıştım galiba. E, bunun da adı Spin Black diye geçiyor. Venom'un bir montu. Bunun da içinde bir tane e, astarı var. Bu astarı çıkartabiliyorsun yine tabii ki arkasında, sırt bölümünde, omzunda ve e, kollarında e, kormaları var. E, tekrar kolunun hemen üstünde körük mekanizması var. E, Şuralarında körük mekanizması var. Rahat eğilip kalkabilmen için, rahat inebilmen için. E, arkası file doku. E, belinde şöyle cırt cırtı var. E, şurasında çırt cırtı var ve boyunda çırt cırtı var. E, yan cepleri var. Dediğim gibi astarı çıkabiliyor. İstersen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 ben bunların altına e, teş 90 pantolon öneriyorum çünkü hem yazlık ve baharlık hem de e, hani full korumalı bir mont şey pantolon. E, o pantolonu da daha önceden zaten tanıtmıştım Linkini aşağıya ekleyeceğim. E, i̇ki tane eldiven ekliyorum, e, ekliyorum diyorum. İşte daha tavsiyem var. E, bu bir tanesi MC 58 olması lazım. Scorpio'nun yazlık bir eldiveni.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 Bot şu bu falan tavsiyesi için bir öncesinde beden tablosu yayınladım o videoyu da seydin hani ölçüleri oradan bakıp bizim sistemimize girdiğiniz zaman beden tablosu linkine tıkladığınız zaman oradan doğrudan seçip sepet ekleyip alabilirsiniz üç iş gününde sizde olur hepinize iyi süreçler.